ma niyi bu kadar tipsizim ben bu setim Tamam gayet <gülüyor> Peki <gülüyor> Nohursun kızım Ayşen ya. Ne yaptı Allah? Ya herkese keşke inşallah sünnet düğünü gibi anlamıştır ya. Bakın ışıklarımı yaktım nasıl oldu. Babaş. Hatta sadece bir tane ışık mı yandı. Şu ışık da yanıyor şu an. Arada direkt böyle giden bir ışık var. Gülünüz mü Şöyle ışık var işte. İnşallah şimdi eğlencesi gibi olmamıştır. Ya Can sıkıntısı işte ne yapacaksın? Takı döbün nesli takılıyordu? Hıh şöyle. Bunlar şu videomu böyle sürüleceğim. çekmek istiyorum ama nece çekeceğimi bilmiyorum ya sadece merhaba YouTube diye video çekeceğim çünkü hiç merhaba YouTube diye bir tane videom yok bunun için merhaba YouTube diye video çekmek kararı aldım o çekildi yani merhaba YouTube ben geldim bugün kim bilir kaç video ama hiç merhaba YouTube diye videom olmadığı için merhaba YouTube diye video çekmek kararı yani bu zaten ben önceden açmıştım bile açın aç. Yapacağım yani diğer videolarımı seçsem de bu videoyu en baştan başlıyormuşçasına bir tane video olarak mı çekeceğim mesela beni tanıyır falan diye çünkü şu arka planı bence çok güzel ve bu biraz daha güzel bir video olabilir yani daha kaliteli bir video olabilir diye düşünüyorum bu şekilde bir tane video çekeyim dedim iyiy misin anneciğim İstersen gel girme beraber çıkıram. Öncelik olarak Doğum tarihimden başlayacağım. Beni tanıyın diye bu videoyu çektim. Merhaba YouTube ben Ayşen. <gülüyor> doğum tarihi 16072000 Ve bu tipe göre sizce 16072000'li olduğum hiç belli değildir yani bence belli değildir. Ayy ben niye herkes küçük sallıyor be? <gülüyor> Doğan ne? Şuan birisini sallıyor. Bence, ya bilmiyorum işte 16.00'da da 2.000'li imkanımı bildim bilelim. <gülüyor> <gülüyor> Uçakmaya gerek yok. 10.00'da bu kadar güzel sonra da gerek yok demem peki. <gülüyor> Kim bilir kaç dakika konuştum. 16.00'da da 2.000 doğumluyum. Denizli'de doğdum. Annem beni ilk bir tane devlet götürmüş. Ve ki ağzıda ne var dendi? Kansanmışsın ne vardı? Ne var dendi? Bir şey kancı yok muydu? Bir şey kansandığı için bir diş bulanmış, bu adamda bir saat kaç tane özel özel bir tane astere götürmüş ve beni ona da patlatıvermiş. <gülüyor> Anne neydi o be biliyor musun, he biliyor musun? Ne bir şey bir şey hani, hani kandiden gibi bir tane bir şey oluyor ya, bir tane çok diyet o bir şeydi ya, bir tane çok diyet tam emin değilim bilmiyorum ama onu kan sarmış pamuklarla falan pamukla bir şeylermiş işte. Onu karşı anne için öyle beğenmemiş. O da topa, koka beni karşına götürmüş, götürmüş, götürmüş ve özel sağlık, sağlık, özel hangi yaşlanıyordum? Anne biz konuşsan Allah aşkına, Bu da bir video çekmeye çalışıyormuş. Bir tane sağlık, özel bir tane saniye gülüm. Şöyle ona patlatmış yani. Anne canım. Fırlatmış mı? <gülüyor> Fırlatmış. Saat üçte ikinde üçte sordum sordum saat sormuş ve ezan da? okunuyormuş arkadaşlar saat kaç dedim? üç dediler ezan mı okunuyor dedim evet dedim kula dediler. o kadar da Eze evet iyi bir misindir yani doğduğumda ezan okunuyormuş ve ezan çok iyi bir giyiyor. insanım ben neyse işte beni pıtlatmış Anlaşılan sonra dört yüzüne kadar beni babamla beraber büyütmüş sonra dört yaşında babam git sen vefat et <gülüyor> anneş yani alıştım ya alıştığım için gülürüm annem önceden herkesin yanına falan babası vefat, vefat etti diye diye alıştırmıyorduk kadın. değil mi anne evet. onun için alıştım yani. annem babam vefat etti dört yaşımda sonra annemde dört yaşından beri beş yaşında dört yaşında beş kaç yaşında ana sınıfına yazdırdın sen beni beş beş yaşında falan da ana sınıfına yazdırdı Aa, anasını var, il çok sessizdim. İçime kapandaki bir tane arkadaşım vardı. Şöyle 12 aldı 2 tane oldu, 3 tane aldı derken 4 tane arkadaşım oldu. Ondan sonra onlar gitti, sonra da 3-4 yıl falan hiç kimsem yoktu. Sonra da bir sınıfa bir kız geldi işte onunla takılmaya başladı, 3 kişi kaldı. Sonra en son 12 8. sınıfta zaten onlar da başka bir şubiye gittiler. Ben gene yalnız kaldım ama beni kapıda bekliyorlardı sağ olsunlar. Evet, ben ödümdük geçin. Gidenler için. Bu benim ailem, babam falandır işte Yakınlar Gerçek yok göstermeye Ben bakma ayıverdim Mesela ki fazla mesaj yediyorduk Bakmıyım hadi Sakin oluyorum boşverin Tanınan aile <gülüyor> Sen daha büyük <bir gülüyor> tutuyorsun <abi>. Aynen Devettin <gülüyor> küçücüğüm tamam. Merhaba Youtube Sizi seviyorum arkadaşlar şu an 560 falan abonem var Umarım yakında 1000 aboneleri de göreceğiz. 2000 aboneleri de göreceğiz. 1000 aboneleri göreceğiz. Ve 100'e 1000 aboneleri de yani bir şey mi? Ama umarım görürüz ya. Ben YouTube'a video çekimi çok şey ama çok geç şükürlerim. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Bana yardım edebilir misiniz? Ben video çekiyorum ama YouTube'a çok geç şükürlerim. Telefonumdan yükleniyorum. bilgisayardan de yüklemek istiyorum ama yüklenmiyor. Bilmiyorum diye böyle. Bana yardım edin. Help me please. Help me help me. Ben yaa. Ne aşağısında şey işte. Tamam. Bir Biraz gerilemeyeceksem acaba kendime ne olur? Şöyle çeksem. Dur. Çok dalgınım. Ay ne? Ne böyle emişlemeye çıkmedim ya. Şimdi tipe bakın ya. Hayır, size 20 yaş balonumu göstereceğim. Bir dakika gelin. Bakın gençler 20 yaş balonum. 10-2 Temmuz'da ve bugün 22 Temmuz ve burnum çok büyük çıkıyor. Her <gülüyor> neyse. <Aynısı>. Öyle işte. <gülüyor> Belki son günümle alakalı resimleri şuraya daha koyarım. Evimde kutladım, elinize şey giydim ve arkadaşlarım geldi. Şuraylarından çıkabilir. <gülüyor> Onu kullanıyorlar. kullanıyor. Sizi seviyorum ya. arkadaşlar. Cidden seviyorum. Ne bileyim. Video çekmek çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar. Üniversiteden mezun oldum. Yani dişten mezun diyecekler. Üniversiteden mezun oldum. 2.64 ortalama. Aynen fena değil falan diyor arkadaşlarım. Söyleyeceğim zaman ama bence düşüyor. Hiç bilirim diye. 2.64. 2.64. Sen yani şey, şahadan şahitle çalıyor Şey Niye diyeceğim diyorsun? işte bir tane ev buldum mesela. O evi satın almak isterdim ama e, artık ilerleyen yani zamanlarda almayı düşünüyorum. Eğer işe gidip, çalışıp, para birlikteyip zengin olduğum bir zaman. Sonra da diyorum başka ne oldu yakın bir zamanda. Düşünüyorum şu an üniversite meclis oldum ve işe gideceğim. Şiviye özlüyorum arkadaşlar. Hasılladım yani onu tutup, çıktı ziyana gidip Gitmem girdik işte o şekilde ama der eğlenmişsiniz de seviyorum mucuk mucuk mucuk mucuk mucuk öpüyorum sizler çok sayısınız bebeğim her şeysiniz siz benim, benim benim kuşum bebeğim hiç yapmıyorum hadi devam bakın Tamam arkadaşlar şey diyeceğim de ya hala büyümemişsin ona bakıyorum <gülüyor> ben 25 yaşına girdim arkadaşlar ya of, çok çıldıracağım ya şey diyeceğim işte. Bir de şey oldu Yani siz niye bana böyle özgürler yapınca sakatmışım gibi davranıyorsunuz Özür gibi davranıyorsunuz Niye böyle yorum yapıyorsunuz Çok sinirimi bozuyoruz İşte ama siz bebe, bebeğim diyor, aşkım diyorum, tişerim diyorum, minik kuşum diyorum Siz bana sakat mı bu kız, özür mü bu kız, neden böyle davranıyor bu kız Bunu al, psikolojik desteklenmesi lazım Çok açık giyiniyorsun diyorsunuz Ben açık giyinmiyorum çok normalim Değil mi yani Beni görsün. Başka bir gördüğünüz zaman inanmayın. Şeyler. Onlara kanmayın. Ben değilimdir. Şöyle bir tane video bu da öylecektim. Tam her ne sistem böyle şeyler demeyin. Şimdi de mi bozuyorsunuz? Böyle şimdi ne tamam yapıyor? Ani şov çok, çok çok çok güzel bakıyor. Keşke bunu video çekebilirdim ama çekmeyeceğim. Neyse siz arkadaşlar öyle davranmayın bana üzülüyorum, kırılıyorum, paramparça oluyorum İnstagram'da da zaten çoğu takipçim erkek ama keşke kızlar da takip etsiyedim ne bileyim Yaşşalardı bana mesela sizin şey, için kullanıyorsun, sizin için ne kullanıyorsun Şu kıyafetler ne bu kıyafetler ne aldım Yaşşalardı ben size seve seve cevap verildim Kızlar de yazsın bana Çünkü erkekler de çabuk, çabuk şeyler yazıyorlar zaten Onlar hiç hoşuma gitmiyor Dürüst olmak için ben onu da sevmiyorum ancak bu ilk işler yavrum. <gülüyor> tamam arkadaşlar neyse videomu bulutulayla sonlandırıyorum. Sizi çok seviyorum. <gülüyor> bacık bacık bacık bacık bacık bacık yapıyorum. Bay bay. Hadi gelmek ister misin yanıma? Beyazlar kapatalım. Çok kapat. Kap açık değil. Çok <gülüyor> kapat. Peki canım. Hadi <gülüyor> kapatıyorum. Bay bay. Güle güle. Atletik geliyor. <gülüyor> <gülüyor> güle güle. Yine bir dakika şey diyeceğim bir de. Abone olun. Zili açın. Like atın. Hello. Ya goodbye. Cimda. Ne ne